Ayrılık vakti değil Ben olmasaydım Dayı Hayatımda Söyle ne yapardım İçim hep Karanlık Yaklaşma Benimle Derdin ne Benimle derdin ne yeah. Dert derdin de. Tek gerçek seni izleyeyim Kokarken, kollarımdayken Sen. Ne mutluymuşum ben Sen uyurken, yeah. beraber duştayken Ne saf ne temizdin Boyumda ruj varken Hiç rahatsız değildim Yerimde olsaydın Sen ne yapardın Tek boşluğuna kalsan Seni sen ne Yerimde Tek boşluğuna kalsan Seni sen Sen ne var iki yol biri karanlık, hep biri aydınlanıyor Düşünecek bir şey yok Her şey basit ama aklım inad edip zor seçiyor evet. Tek isteğim kötülükten uzak olmak Bunu çok denedim evet. Ama sonuç aynı Ruhumuna hiç dur demedi Düşünmedim bizi bitirmeyi göze alamadım aklımı yitirmeyi Sana uzak yaşamamın tek bir nedeni var ne olursa olsun beni o şekilde görmemi istemedim hiç Boşamış bütün emekleri bu delilerin arasında seni bekledim Ey zorla verilen ilaçla hayal kurup inanç o kaçmayı denedim Ben sonuna kadar yola gelip sen yoktun diye hep dönmüştüm geri Sonunda tavana o halatı gerip boynumdan asacağım kendimine gerek buna dedim yeah. Ve bıraktım ilacı, istemedim Tanrı'yla oynamak o maçı <gülüyor> Hayatımın kaçı seninle olan anılarla dolu artık değil kapılarım açık Yerimde olsaydım, sen ne yapardın? Tek başına kalsam, sen ne yapardın? Seni sevmeselerdim, sen ne yapardın? Sen ne yapardın?